Selam Koç Burcu arkadaşlarım, ben Şengül. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah iyisinizdir güzel arkadaşlarım sevgili ateşlerden Koç Burcu arkadaşlarım. Efendim sizler için 15 Haziran'a kadar benim Koç Burcu arkadaşlarımın ekslerinde küslerinde barış var mı? Eksleriniz küsleriniz ne düşünüyorlar? Şöyle sizler için tarot açmak istiyorum efendim tek tek video yapacağım sizleri zorlamamak için çok rahatlıkla eksleriniz küsleriniz ne düşünüyorlar hakkınızda bunu anlayabilmeniz için tekli tekli video yapıyorum sevgili koç arkadaşlarımdan başlayacağım şimdi daha sonrasında balıkçıklarımdan çıkacağım ayrı ayrı videolarla sevgili koçlarımız için efendim koç burcu arkadaşlarımızın eksleri küsleri ne düşünüyorlar mı şöyle bir açalım bakalım evet güzellik istiyorlar artık verim gelsin diyor sevgili koç burcu arkadaşımın Eksi, küsü, eski sevgiliniz, eski işiniz, eski nişanlı sözlünüz, hayatınızdan gidenler, küs olduğunuz kişiler. Evet sevgili koç arkadaşlarım, güzel insanlar. Şöyle bir 15 Haziran'a kadar bir bakalım bakalım. Benim koç burcu arkadaşlarımın eksleri, küsleri ne düşünüyorlar? Açacağım yine açacağım sevgili arkadaşlarım. Önce şöyle bir bakalım. Evet sevgili koç arkadaşlarım, güzel insanlar bakın. Karşı partneriniz, eski eşiniz, eski nişanlı, eski sözlü veya es eski sevgiliniz, hayatınızdan gidenler, küs olduğunuz, görüşmediğiniz eksleriniz. Bakın artık hayatıma verim gelsin duygularındalar şu anla. Şu anda sizin bu partnerler artık benim hayatıma verim gelsin. Eskinin mutsuzluğu, olumsuzluğu bitsin. Güzellik istiyorum, değişim istiyorum diyor. Artı değişim yaşamış bu insan kalben ruhen değişimde şu anda sevgili koç burcu arkadaşlarım siz ise bakın burada yoğun duygular hissediyorsunuz de aynı şeyi olacak diye bir şey yok herkes aynı şeyi yaşamayacaktır sevgili koç burcu arkadaşım güzel insanlar bazılarınız yoğun nefret duyabilir çünkü burada bir keskinlik durumu var yani ya seviyorsunuz ya nefret ediyorsunuz Sevgili koç burcu arkadaşlarım sizler yoğun duygular içerisindesiniz karşı partnerlerinize karşı yakın gelecekte ise bakın burada mahkeme çıkmış karşı taraf içsel bir mahkeme yapabilir sizin için niçin yapar acaba hatalı ben miydim ben mi hata yaptım ben nerede hata yaptım çünkü burada bir değişim yaşıyor sizin karşı partneriniz. Ve sizinle benim gördüğüm kadarıyla aldığım enerji sizinle tekrar barışmak istiyor. Bir şeylerini bu insan sizinle düzeltmek istiyor güzel kardeşlerim. Burada içsel bir mahkeme yapma durumu söz konusu yakın gelecekte sizin karşı partnerinizin. Bundan dolayı sorgulama. Koç mu hatalıydı ben mi hatalıydım? Ben nerede hata yaptım? Çünkü hemen yan tarafında bakın. Bu kısım sizin partnerinize ait. Partnerde bir pişmanlık durumları söz konusu. Partner içsel mahkemesinin ardından, bakın içsel bir sorgulama yapacak bu insan. Sorgulamanın ardından siz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, dur bakalım orada geçmişte çok hataların oldu. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlar, kalbimi kırdın, beni üzdün, beni anlamadın, ben o kadar bir şeyler yapmaya çalıştıkça çabaladıkça sen ki beni anlamadın, kırdın, incittin vesaire gibi hatalarını onun önüne getirebilirsiniz. Çünkü adalet kartımız geçmiş hatalardan söz eder. Siz bunu yapar iken bakın partner nasıl üzgün, nasıl pişmanlık duyacak? Niçin duyuyor? Belki de bilemem geçmişinizi siz biliyorsunuz sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Geçmişte sizi nasıl üzdü? Neler yaşadınız kalbinizi mi kırdı yalanlar mı söyledi bilemeyiz bunu sizler biliyorsunuz ben şimdi arada kalmak istemiyorum canlar herkese saygım var sonuç itibariyle birlikteliklerinizi sizler biliyorsunuz bakın sizin burada geçmiş hatalarını karşı tarafın yüzüne vurmanız karşılığı bakın burada partner çok büyük bir pişmanlık içinde olacak gözyaşı dökecek sizi kaybettiğine dair önemli olan pişmanlık duymak değil mi sevgili arkadaşlarım sevgili Koç Burcu arkadaşlarım ne kadar güzel ya bakın sizi kaybettiğine dair veya buradaki yapmış olduğu içsel mahkeme hatalı benim diyecek belki de evet yapacağı sorgu da hatalı benim ben Koç Burcunu üzdüm ben onunla birlikteliğimde kıymetini bilemedim niçin böyle oldu pişmanlıkları Duyabilir bu insan. Bundan dolayı da size yakınlık veya bir mesaj veya birileri aracılığıyla haber gönderebilir. Bunun karşılığında bakın siz ne yapıyorsunuz? Geçmiş hatalarını yüzüne vurma durumlarını söz konusu. Sizden alacağı ters tepki sonucu karşı partneriniz. Bakın ne halde olacak sevgili kardeşlerim, güzel insanlar geldik mi bu raddeye? Yine burada Kaçmak isteyen sizler olacaksınız. Çünkü adalet var. Ben haksızlığa uğradım. Benim canım yandı veya yanlışlar yapıldı. Yalanlar söylenirdi vesaire. Aldatıldım veya Hayır, artık siz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Değil mi? Evet bunu siz biliyorsunuz. Bundan dolayı pek af durumu burada. Benim koç burcu arkadaşlarım da görülmüyor. Bakın kaçmak isteyeceksiniz. Sıkıntılarınızdan. Aslında siz sevmiyor musunuz? Bakın yoğun duygularınız var. Yoğun duygular hissediyorsunuz karşı tarafa. Fakat benim burada anladığım sevgili Koç burcu arkadaşlarımın geçmiş birlikteliklerinde hayli canları yanmış. Bundan dolayı yoğun duygular keskinliğe dönüşmüş. Yani kırıldım, incindim, kıymetim bilinmedi. Yeter artık. Adalet tecelli olmalı. ...sen zamanında beni bu şekil çok üzdün... ...şimdi sıra sende... ...diyebilir benim koç burcu arkadaşım... ...bakın burada da kaçmak istiyorsunuz... ...şöyle yapalım... ...sevgili koç burcu arkadaşlarım... ...güzel insanlar açalım mı... ...hala devam edelim bakalım... ...evet... ...benim koç burcu arkadaşım nereye doğru gidiyor... ...bu durum nereye gidecek... ...partner pişman... ...sizin gönlünüzü almak istiyor... ...sizinle barışmak istiyor değişim istiyor belki yakışıklı bir koç burcu beyisiniz veya güzel bir koç burcu bayanısınız bakın karşı taraf değişmiş güzelliklere düşkünlük duyuyor değişmiş ruhen beyinen, kalben değişim yaşamış bu insan sizin gerçek aşk olduğunuzu düşünmeye başlamış güzel kardeşlerim çünkü mahkeme kartımız işin sonunda ben gerçek aşkı buldum der Gerçek aşkla tanışmak demektir. Pişmanlığını dile getirerek bakın size yakınlık gösterecektir bu insan veya haber gönderecek veya bir alo diyebilir. Sizin dur bakalım sözünüz karşısında bakın partner ne halde? Burada kaçan sizsiniz partner değil. Şöyle benim koç burcumun canlarına bir de karşı tarafa bir bakalım. Koç burcu nereye gidiyor? Hmm. Karşı taraf nereye gidiyor? Karşı tarafta bu vaziyette kalmıyor. Bir süre sonra kendine geliyor, canlanıyor. O da size karşı kılıcını mı diyelim, sopasını mı diyelim. Artık ne aklınıza gelirse. Bakın burada bir canlılık durumu söz konusu. Demek ki boşuna dememişler sevgili Koç burcu arkadaşlarım. İki günü ağlarsın, üç günü ağlarsın. Üçüncü, dördüncü günde kılıcı eline alırsın. Değil mi canlar? Bakın. Bir süre sonra sizin bu partneriniz pişmanlık duyan partneriniz eh yeter be bu nedir diyerek size serin soğuk rüzgarlar estirme durumu var. Siz ise ikilem arasında kalabilirsiniz işin sonuna doğru bakın. Canlar burada bekliyorsunuz kararsızsınız onaylasam mı onaylamasam mı? Çünkü karşı partneriniz pişman durumda. İçsel olarak sorgulama yapmış ama hatalı buldu kendini ama bulmadı bir şekilde değişim yaşamış. Sizden onay istiyor. Benim canı yanmış olan sevgili koç burcumun güzelleri şu raddeye gelindiğinde biraz böyle ikilem arasında kalma durumları var. Karşı partnerinizin canlılık yaşaması. Size karşı hafiften diyorum bakın yanlış anlamayın. Öyle kavga gürültü anlamında söylemiyorum. Sevgili koç burcu arkadaşlarım biraz böyle kılıcını kaldırması serin rüzgarlar estirmesi sonucu biraz böyle ikilem arasında kalma durumlarınız görülüyor. Bakın burada acaba ben bu partneri onaylasam mı onaylamasam mı gibi bir duruşunuz söz konusu görünüyor gittiğiniz yer veya içsel. Tabii ki de gitme yok. İçsel yolculuktur bu yolculuk bakın. İçsel olarak olabilir. Kısa vadeli bir tatil olabilir. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, ortak nokta ne oluyormuş? Şöyle bir bakalım. Hmm. Evet, sıkıntı var. Sıkıntı yok değil. Yalnız siz karşı partnerinizle Sizde birçok sıkıntılar artık aşılmış. Sevgili Koç burcu arkadaşım bakın. Kılıçlar aydınlanmış. Bir tane kalmış. O da nedir? Geçmişte yaşamış olduğunuz bazı olumsuzlukların etkisi. Karşı taraf pişman. Siz ise affetsen mi etmesen mi canım yandı diyerek vesaire gibi bazı şeyler artık geride kalmış. Bakın bu kartımız bir yerde de şunu söyler. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Ortak noktadaki kartınız ne diyor? Her iki tarafta siz kararsız kalacaksınız. Sevgili Koç Burcu arkadaşım karşı partneri affetsen mi etmesen mi? Bayağı da pişman görülüyor gibilerden bir gel gitleriniz oluşacak. Karşı partner de şu pişmanlığı bir kenara bırakıp kılıcı eline alıp hafiften sizinle bir mücadele durumuna girecek görülüyor girdi mi ortak noktada her iki tarafta bazı şeyleri askıya alabilirsiniz Çünkü askıya alma kartıdır Yani şimdilik neyse üstüne var mıyayım Neyse bakalım şöyle bir 15-20 gün düşüneyim veya bir ay dinleneyim zaman en iyi ilaçtır diyebilirsiniz Her iki tarafta bakın ortak noktanız Bu kartımız çıkmıştır Kılıç dörtlüsü sevgili kardeşlerim ve dinlenmek size çok iyi gelecek. Çünkü bu kartımız bir de şunu söylüyor. Şanslı yere doğru gideceksiniz diyor. Sevgili koç burcu arkadaşlarıma 15 Haziran'a kadardır ex partner açılımım. Sevgili koç arkadaşlarım şöyle bir dinlemeyi alın kendinizi. Bir anda harala gürele birliktelik olmasın vaziyet belli zaten. Şöyle bir dinlemeyi alın karşı tarafta dinlesin kendisini ki dinleyecek zaten bakın burada. Dinliyor. Pişmanlıklar o biçim. Ardından bazı şeyleri askıya alıp şöyle bir zaman vereceksiniz birbirinize. Ondan sonrasına bakacağız. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Güzel insanlar bakayım şu açılımım için. Bana meleğim veya sizlere ne söyleyecek? Yüreğindeki işi yap diyor sevgili koç burcu arkadaşıma. Karşı partnerinizi affedip etmemek tabii ki de sizin elinizde olan bir şey. Yürek kalp demektir. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin diyor meleğim. Ne diyormuş? Sevgili Koç burcu arkadaşlarım için. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor. Bitti. Kara kara düşünme. Kalbinin sesini dinle diyor. Sevgili Koç burcu arkadaşlarımıza, güzel insanlara efendim 15 Haziran'a kadar Koç burcu arkadaşlarımın eks partner tarot açılımını tamamladı.